Çok olup çetin yolları Ağlı kalıp elini kolları Biz yolundan dönmez oğulsan Biz yolundan dönmez oğulsan Alnı açık temiz yaşı yesen Sen bu yolun Yükün taşıysa Her anı bize Gerekli sensen Değerli sen Yürekli sensen Her anı bize Gerekli sensen Hünerli sen Yürekli sensen Çaresizlik Kömeği sen, çok olanım üreği sen Demek olan bir maşan amir Bugün senin şah gönü Doğum günün ağ gönü Arzumuzdur, yüz yaşan amir Arzumuzdur, yüz yaşan amir Arzumuzdur, yüz yaşan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 Yerlebetimiz var Karadaşımız Var olsun hemşe Tanrı sana Yar olsun hemşe <Gülüyor> Özlemeler Direk olmasa Çetin günde Kömek olmasa Öz yolunda her an doğrusan, kalbi temiz, beten oğlusan. Öz yolunda her an doğrusan, kalbi temiz, beten oğlusan. Şahanesizin kömeyse, çok olanın yüreği sen demiyorlar bir başanamı. Bugün senin şan günündür, Doğum günün ah günündür, Arzumuzdur yüz yaşana bir. Arzumuzdur yüz yaşana bir. Arzumuzdur yüz yaşana bir. Yayalı bellere, Adanısanın düşü bir dillere, Tananımsan dayanetinle, merdil yille cesaretinle, Tananımsan dayanetinle, merdil Gecelerde fırlan. Çaresizsin, çömeysen, çok olanın öreşer, deme Demiyorlar Bir başa da Bugün senin şah günün, doğum günün, hak ah günündür. Arzumuzdur, yüz yaşa nail. Arzumuzdur, yüz yaşana nail. So must we see a